Herkese merhabalar, ben Doktor Özlem Özyılmaz. Bugün sizlere vajinal akıntıdan bahsetmek istiyorum. Vajinal akıntı, kadınların jinekoloji polikliniğine en çok başvuru nedenlerinden birisidir. Aslında fizyolojiktir. Dişi olmanın, kadın olmanın gereğidir. Ta bebeklikten çocukluk, ergenlik öncesi, ergenlik sonrası doğurgan dönem ve hatta menopoza akıntı olmalıdır. Olmaması sorun. Ama hangi akıntı natürleri hastalığı işaret eder, hangileri normaldir? Açık renk, şeffaf, viskoz, daha böyle elastik, yapışkanlığı... Zamanla yumurtlamayla paralel Azalan akıntı normaldir. Bu kadının yumurtladığını, yumurtlama öncesi dönemde olduğunu ve yumurtladıktan sonra doğurgan döneme girdiğini gösterir. Birçok kadın bunları hastalık olarak algılar ve jinekoloğa başvurur. Burada hata yapılır. Herhangi bir ilaca ya da takibe gerek yoktur. Ama hangileri tehlikelidir? Koyu sarı, yeşil, kahverengi, kanla karışık, kötü kokunun olduğu, beraberinde kaşıntı, yanma, ilişki sırasında ağrı, yanmanın eşlik ettiği. Bunlar hastalığa dair olabilir. Çünkü kadın vajinasında flora gereği mantar, parazit, bakteri, iyi huylu bakteri ve kötü huylu bakteriler vardır. Bunlar pH dengesinin bozulmasıyla paralel. Birazdan neden bozulduğunu da anlatacağım. Potensi kazanabilirler. Yani güç, varlık kazanabilirler. Bu durumda non spesifik dediğimiz vajinitler ortaya çıkar. Bir de bunlardan hariç Cinsel yolla bulaşan hastalıklar vardır. Partner sayısı arttıkça, çoklu partner, çok eşlilik arttıkça daha da ön plana çıkan bazı spesifik etkenler vardır. Bel soğukluğu, gonora gibi, klamidya gibi, mikroplazma, üroplazma gibi. Bunlar vajinit ötesinde sıkıntılar yaparlar. Kısırlık gibi, bir gün infertilite gibi hatta kansere kadar giden vakalar vardır. Bu vakaların atlanmaması lazım. Evet bir kadın akıntı şikayetiyle başvurur. Çünkü pH dengesi bozulduğu anda klinik ortaya çıkar. Bizim toplumumuzda vajinal duş çok yaygın. Dini ritüel gereği ya da vajinayı yıkama alışkanlığı banyo sırasında yıkama alışkanlığından dolayı vajen yıkanır, pH dengesi bozulur. Bunun yapılmaması lazım. Vajina içine su ittirilmemesi lazım. Ya da kullanılan sabunlar ya da kullanılan kozmetik ürünler G-String iş çamaşırdan tutun da tampon kullanımına kadar risk faktörüdür. Kullanılan antibiyotikler, bedenin zayıf düşmesi, immunitenin zayıflaması, geçirilen bir gripal enfeksiyon bunların hepsi predispoze, zemin hazırlayan faktörlerdir. Ve vajinitler ortaya çıkarlar. non spesifik vajinitlerle mücadele etmek çok daha kolaydır. Mantar gibi, parazit gibi. Ama diğer saydığım cinsel yolla bulaşan hastalık etkenleri vücuda geldiği zaman çok daha dikkatli olmak lazım. Çünkü bu kadın bir gün 19-20 yaşında karşılaşmış genç bir kadın 30'lu yaşlarda benim çocuğum olmuyor diye defalarca tedavi almak zorunda kalabilir ya da 50'li yaşlarda kanserin kendisiyle karşılaşabilir birine uygun tedavi, hem muayene gözlemi, hem kültürlerle doğrulandıktan sonra uygun tedaviler verilmeli. Bir diğer hata burada yapılır. Toplumumuzda bu da çok yaygın. Eşten, dosttan, konu komşudan duyma ya da direkt eczacıyla iletişim kurup ilaç kullanma gibi bir alışkanlığımız var. Bu da son derece hatalı bir hareket. Çünkü her etken farklıdır. Hepsine verilen tedavi farklıdır. Eğer bunu yapmazsak ne olur? Birkaç günlüğüne belki şikayetleri geçer hastanın. iyileşti zanneder ama geçmez. Kronikleşir. Hadise kronik. Üst üste tekrar tekrar ve bir gün ağır klinikler, kronik dirençli vajinitler, kısırlık, kanser vakaları olarak karşımıza çıkar yıllar içerisinde. Bu konu çok önemli bir konudur. Altını özenle çizmek isterim. Herkese sağlıklı günler dilerim. Yorumlarda sorularınızı sorabilirsiniz. Başka konularda görüşmek üzere.